Hop. Bir ziyaretçim var. Dalgamı geçiyorsun me. Bir ziyaretçim var diyorum sana. Abicim bizi kim arayıp sorar ya? Gece yarısı bize güneş var. Aradılar işte. Hey aradılar mı işte. e, aradılar maradılar. hadi, hadi voltar.